bir şehirde nasıl yağlanmam gerektiğini, nasıl girmem gerektiğini. Büyük, Büyük operasyonlarda, operasyonlarda polis, ve, polis asker ve asker birlik yapıp gider. SWAT polislerden değil tabii. Agaba da senin karşındaki özellikle o adamlar da boş adamlar değil evet, tamam mı? Tamam, ben onu anlatmaya bu... çalışıyorum. Sen Adamlardaki silahlara bak düzdiklere bak. Bana ayıp ya. Yakalıyorsun bu adam varken. Sizin kaçak, sizin kaçak. Selam. Selam. Beni inerci. Benim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 Ömer Potter burada. Ömer Potter burada. Kanka çok komik. Pardon, pardon. <gülüyor> Oğlum Şu onun ne oldu lan az önce? <gülüyor>